e, burçlara göre yorumlarını yapalım bakalım. Merhabalar sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 16 Nisan'daki koç burcunda yani sizin burcunuzda gerçekleşecek olan Uranüsian yeni ayın burcunuza göre etkisini anlatıyorum. Şimdi bu yeni ay koç burcunda gerçekleştiği için siz zaten öncü ve lider bir burçsunuz ve aynı zamanda bu yeni ayda gerçekten öncülük yenilik yani eski Eskiye dair bir konuyu değil, artık yeniliği, e, belki hiç aklımızda olmayan bir yeniyi çağrıştıracaktır. Merkür Retrosu'ndan sizler çok fazla etkilenmiş olabilirsiniz. E, her konuda e, bir takım aksaklıklarla karşılaşmışsınızdır. Ailenizle olan ilişkiniz olsun, patronunuzla olan ilişkiniz olsun, belki işle ilgili sıkıntılar, belki eşle ilgili sıkıntılar. Koçburcu'nda gerçekleştiği için bu Merkür Retrosu hayli zorlandınız ve... E, bunu aldınız diyebiliriz bu terazi burcundaki dolunayla da beraber biraz da ilişkiler konusunda eşiniz evliliğiniz konusunda ortaklarınız konusunda hayli yıprandınız sevgili koçlar ancak bu yeni ay ile beraber artık hayatınızda her alanda yenilik başlatmak için harika enerjilerle dolu olacaksınız. Bu enerjiyi artık kendinizde bulacaksınız. Şu an biliyorum belki çok yorgunsunuz ve nasıl böyle bir şey olacak diye düşünülebilirsiniz. Evet şu anki e, açılar çok e, iç açıcı gözükmese de gerçekten bu durum Nisan'ın ortasından sonra hayli, ani ve sıra dışı bir şekilde değişecek sevgili koçlar. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. E, bundan sonra insanlara olan iletişim şeklinizi yeniden gözden geçirip farklı bir iletişim tekniği geliştirebilirsiniz. Saç kestirmek için, imaj yenilemek için, bir diyete başlamak için, ee, imaj ya dediğim gibi kılık kıyafetini değiştirmek için veya eşiyle olan ilişkisini değiştirmek için. Yani kısacası her konuda sizler yenilik ve taze başlangıçlar yapmak üzere çok güzel etkiler alıyorsunuz. Sevgili koçlar bu dönemi iyi değerlendirin lütfen. Sevgili boğalar siz bu yeni ayı 12. evinizden etki alıyorsunuz. Dolayısıyla bilinçaltınız, gizli düşmanlarınız, kafanızda çözümleyemediğiniz bazı kayıplar, bazı psikoterapik durumlarla ilgili artık bu Merkür Retrosu'nda zorlandığınız alanlarda belki bu Merkür retrosuyla ile beraber eski aşkınızı görmüş olabilirsiniz sık sık rüyalarınızda veya geçmişte çözümleyemediğiniz bir arkadaşlarınızla ilgili bir konu olabilir, eski işiniz olabilir veya dediğim gibi geçmişte travmatik bir durum yaşadığınız ve sizi hala etkisi altında bırakan konu her neyse artık yeni bir bakış açısı yeni bir başlangıç taze bir başlangıç için hayli uygun dönemde olacaksınız. Bu dönemde kendinizi rahatlatmak adına meditasyon çeşitli ibadetler namaz veya ruhunuzu dinlendirecek artık sizi mutlu eden her neyse belki şu ana kadar işe yaramayan belki Yapmaya çalışıp da yapamadığınız bir konu varsa artık bu saatten sonra yapacaksınız ve belki de hiç yapmadığınız, asla sizden beklenmeyen o değişimi, o yeniliği, bu içten gelen yeniliği gerçekleştirmek için kendinizde o liderlik vasfını, o gücü bulacaksınız sevgili boğalar. Dediğim gibi bu alanda daha çok siz bilinçaltı konularında, geçmiş travmaları, belki sevdiklerinizin kaybı gibi konularda artık kafanızda çözümleyemediğiniz, kafanızda büyüttüğünüz konu her neyse bu alanla ilgili artık yeniden sıfır, ani, sıra dışı ve çok hızlı gerçekleşen yeniliklere gebesiniz sevgili boğalar. Umarım her şey güzel olur. Hoşçakalın. Sevgili İkizler Burcu ve Yükselen Burcu ikizler olanlar siz bu yeni ayın etkisini 11. evinizden alıyorsunuz sevgili ikizler. 11. ev astrolojide arkadaşlık ilişkileri, sosyal çevreler, büyük platformlar, gelecek hayalleri, kariyer ünvanları ve kariyer gelirlerini temsil etmekte. Demek ki... Bu burcundaki Merkür Retrosu'yla beraber belki almayı, almayı beklediğiniz bir ünvanınız gecikti. Belki bir yerlerden, kariyerinizden para gelecekti, onlar aksadı ve gecikti. Veyahut gelecekle ilgili artık geleceğe daha umutsuz baktığınız, artık hayallerinizin işlevselliğini yitirdiğini fark ettiğiniz bir dönem oldu. Artık bu dediğim gibi bu Merkür Retrosu sürecinde sizi yoran, sizi sıkan konu her neyse artık bu konu kapanıyor ve... Yeni ay ile beraber 16 Nisan'da gerçekleşecek yeni ay ile beraber ki bu sırada Merkür Retrus'ta artık tamamlanmış olacak. Artık yeniden bir gelecek hayali inşa etmek için ve bunun üzerine kalıcı sağlam temeller oturtmak için kendinizde o gücü o motivasyonu bulacaksınız sevgili ikizler gecikmiş kariyer ünvanlarınız varsa bunun için daha hırslı davranabilirsiniz. Daha artık e, tuttuğunu koparan bir tutum içerisine geçebilirsiniz. Dediğim gibi aslında bu yeni ayın e, sürprizli ve ani etkisi e, bizdeki gücü fark etmemize sağlayacak olması ve dolayısıyla belki hiç beklemediğiniz bir kariyer ünvanı belki hiç beklemediğiniz bir arkadaşın ortaklık teklifi gibi sıra dışı ani ve sürpriz bir gelişmeye gebesiniz sevgili İkizler Burcu. Umarım Gerçekten istediğiniz her şeyi gerçekleştirebileceğiniz gücü kendinizde bulacağınız bir yeni ay olur. Bu Nisan'ın ortalarını çok iyi değerlendirin demek istiyorum. Evet 16 Nisan'da Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ayın etkilerini Koç, Boğa, İkizler burçlarına göre ve genel etkilerinden bahsettim. Diğer videolarda diğer burçlarla ilgili yorumlarımı dinlemek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Bu dönemi lütfen iyi değerlendirin. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.